Merhaba ben Serdar ve ee, burada Korkunun Katmanları isimli e, sanat tavullarını incelediğimiz bazı e, mental sorunları olan zihinsel sağlık problemleri olan sanatçılarının e, tavullarını incelediğimiz bu sanat serimize hoş geldiniz. E, biz de kendi çapımızda küçük küçük sanat eleştirileri yapabiliyoruz. E, Aynı zamanda görsel olduğu kadar işitsel bir deneyimde bu. Onu da e, şey yap, belirtmek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada e, sanatçı çok dağınık olduğunu göstermek istiyor. Aslında hayatın o kadar da düzenli olmadığını göstermek istiyor. Evrenin çok e, kaotik bir yapısının olduğunu göstermek istiyor. E, böyle. Bu da e, kendi gözünden insanların neye benzediğini falan gösteriyor. Falan filan bir sürü sanat terimi. Form emerges bir, bir biçim ortaya çıkıyor ortaya çıkan bir biçim var biçim var biçim belirir Çok iyi çok iyi çok iyi Bu oyunun müzikleri sesleri efektleri çok iyi Burada sanatçı e, kapısını kilitleyip, üzerine tahtaları çakıp, üzerine zincirleri çekerek, üzerinde önüne bir şeyler koyarak e, hayatta bazı kapıların kapandığı zaman artık kapandığını ve e, insanların yeni kapılar araması gerektiğini göstermeye çalışıyor. Kemirgen tohumları, pisliklerin hareketlerini görüyorum. Çürümüş toprak, başka bir şey yetişmiyor. Bu da sanatçının e, şiir denemesi. Çok da iyi yazamıyor şiirleri. Bak <Gülüyor> bu oldu az önce. Ee, az önce dediğim gibi bazı kapılar kapandığı zaman e, pencereler açılır. Ee, sanatçı kesinlikle bunu göstermeye çalışıyor. Burada da kapının yani kapıları kilitlediği şey yaptığı yetmemiş gibi mobilyaları kapının önüne dizmiş. Diyor ki bazen de hayatta gidecek tek bir kapınız olur. Paşa paşa o kapıdan geçerseniz. Bu aynı zamanda oynadığımız korku oyunun e, bize itelemeye çalıştığı mentalite. Paşa paşa olacak bu koçum diyor. Yani. Sen istediğin kadar sanat eleştirmeni taklidi yap. Evet tavulları inceliyoruz. Ve e, bu tablolar hakkındaki yorumlarınızı da gerçekten yorumları da görmek istiyorum, eleştirilerinizi görmek istiyorum. Mesela bu, bu bir adam, bir, bir genç, bir herif. Herhangi bir eleştiri yapamıyorum, ben bunu anlamadım çünkü. Bu ne abi? Orada mektup var bariz bir şekilde ama anlamıyorum. burada bir şey var, burada bir şey var, görüyorum bir şey olduğunu. Yokmuş. Ba Boyundaki bazı şeyler çok alınabilir görünüyor. Tamam abi. Ben geri gidemiyorum bir ihtimalle. Hayır. Key. Burada da sana ki ve bazen de piyanoyla ile kapatırlar o kapıları. Bazı kapılar kapanır ve hayatta siz yeni kapıları. Açmak zorunda kalırsınız. Veya kalan kapılara razı olmak zorunda kalırsınız. Burada yerinden oynayacak bir şey var mı yoksa kapıyı mı açmam gerekiyor. Kapıyı açmayacağım. Bu arada brightness ayarlarını biraz değiştirdim. Benim değiştirdiğim ayarlar bunlar değildi. Ben bu ayarı değiştirmedim. Oyun daha aydınlık olsun diye değiştirdim. Söylerseniz sevinirim. Yeterince iyi mi çok mu aydınlık. Ama az önceki ayar değildi yaptığım şey. Dovaplardan birini açacağız ve aslan bir kadın çıkacak diye çok korkuyorum. Var mı burada bir şey alabileceğim yok. Aaa belirttirdim. Çok ilginç, çok güzel. Aaa! Dalanan taklitçiler. Tak tak tak. İçeri falan almayacağım. Kıyafetler kaldı sadece. Ne? Bu da fena çizmemişsin ha. Abi. Creator's block, sanatçının bloğu, writer's block da denen bir şey ve e, yaratıcı düşüncenin gelmemesi ile birlikte başlayan bir olay. Halbuki tek yapılması gereken kalemi oynatmaya devam etmek veya fırçayı. Peki, arkamı dönünce. Arkada kapı çıktı. Allah kahretsin ya. Biliyordum böyle bir şey olacağını. kapansın. Hadi bu kapı da kapansın. Nasıl kapatacağım ben bu kapıyı? Ha? Hadi kapat. Kapat. Kapan. Kapan ya. üzerinden yazsanıza bölümün sonunda kafalar ne kadar yandı. Abi, birden başlayın. Abi kafam yandıya kadar yazın. Çünkü 9 Haziran unutma, unutma. 9 Haziran hatırlayın. New Moon Aşağıda bir çekmece daha var ama alamıyoruz. Okey. Şu gözlük çok alınabilir görünüyor yani. Yok abi açık kalamam. A! Sesi gitti. Harika olan. Bu çekmiydi? Yüzme bir şey çarptı. Çok korktum. <gülüyor> her yerde beyaz figürler görüyorum ya baya şokta da beyaz figürler görüyorum artık beni takip eden gökülküs mü 15 Eylül bugün daha fazla not var dünkünden bile daha kötü üzücü yani ise her kelimesi doğru geldim açan benim oraya biz de. Bu ne? Bu çok alınabilir bir şeye benziyor abi. Neden al oğlum Okay diyorum, okuyamıyorum. Her yere şişe koymuşsun yani. Benim kütüphanem de böyle. Aa, aynen böyle, benim kütüphanemde. Buradan bir yere gidiliyor. Bu heykele dokunamıyorum. Buradan bir yere gidiliyor mu? Orada fısaltılar vardı çünkü. Aa! okay. Wow! Gerizekler, bakar körler. Geldi zekiyollar falan filan. Aa, burası nasıl bir yer peki? Arkamın kapanmayacak değil mi? Ben oraya bir bakmak istiyorum ya. diğer yer daha ilgi çekici. Diğer yerde da başımız daha kötü belaya girecek gibi. O yüzden hadi oraya gidelim. Cahiller. A true portrait. So that's what I painted you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense into your stupid face. Wow. Wow. Tamam. Ok burada bunu alacakmışız zaten güzel değil mi? Yoksa yok. Yok daha şey yapmadık. Evet, okay şey kesinleştirmiş olduk. Dostumuz çok gerçekçi resimler çiziyor. Yani gerçekten de gerçekçi resimler çizmeye çalışıyormuş. O yüzden resimleri koklanabiliyor, yanabiliyor, kaçabiliyor, yürüyebiliyor, korkutabiliyor, öldürebiliyor. Kapanacak. Ah teşekkürler. Zahmet ettirmedim bana. Burada neler var? Yok bir şey. Aşağıya inebiliyoruz bir şey yapamıyoruz. A anahtar oraya ulaşabilir miyim? Yok daha değil. Neyse inelim bakalım aşağı. Hiçbir şey olmayacak. Sakin olun yapalım hiçbir şey olmayacak. Rahat ol. Ben buradayım. Serdar Ahbabınız yanınızda. Ah şey resimler yapmamış gibi kötü fotoğraflar da çekiyorsun ya. Çeviremiyorum. Ha o. Oh. bir şey var. Alamıyorum. Okey. Hazırın ışığımız oldu. Aç abi. Oh. Oho. Şurada bir şey vardı. Ben onu nasıl alacağım lan? Şunu da mı alacağım? Aa evet. Aa çok iyi. Okey. Ondan önce buralara bakayım bir şey var mı diye. Çünkü önemli bir şeye benziyor bir şeyleri hareket ettirerek başka bir şeyler yapabiliyoruz. Ya. ileride de gidebiliyoruz. Tabii ileri de başka şeyler oluyor. Tamam dur önce onu alalım. Abi yavaş yavaş çıkma. Gözünü seveyim ya. Al abi. İleriye ileriye giden kapıyı da açabilir veya Yukarı giden kapıyı da açabilir. Acaba döndüğümüz kapıyı açar mı? Çok merak ediyorum. Önce döndüğümüz kapıyı açmaya çalışacağım. Abi çok yavaş ilerliyor. Merdivenlerden çok yavaş çıkıyor. Çok korkuyorum. Çok geriliyorum. Yok. Yok. Ha? Aha. O, o ne abi? Bakayım önce. Çünkü bariz bir şekilde onu almamızı istiyorlar. Belki o sakladıkları bir şey vardır. Ve belki sakladıkları şey budur burada. Bilmiyorum. Ki orada bir... Kadının gözlerini mi yaktı fotoğrafta? Yoksa başka bir şeyde... Bebeğimizin fotoğraf. Abi arka tarafta iki tane... Aa her yerde göz görüyorum. Allah kahretsin böyle oyna. Her yerde göz görüyorum ya. Şurada bir göz görüyorum abi. Şu ikisi göz değil mi? Şu, şu bir kadın kafası, şu saçları. Şu ikisi göz. Diğer tarafta şu ikisi göz, şu bir kafa. Şurada gülümsüyor. Çok ıh tekinsiz bir şekilde. Kapat ya tamam. Aa kapanıyor. Dur lan kapanma. Başka bir şey yok var mı burada? Dur dur geride kapanma. Kapılan kapılar açılmıyor. Tamam şey inelim bari. Abi oralara bak. Çay içilmeli. Çay içilmeli ki Serdar sakinleşmeli. Ah yerde bir şey var. Ne yapayım? Tamam, okay. Devam edelim bari. Anacak mısın abi? Evet. Şaşırmadım. Ne? Selamız. Bu da bir tablo. Ay çok iyi lan bu. Sayın BFN, dürüst olmak gerekirse mektubunuz beni şaşırtmadı. Pek çok iş arkadaşım bu konu hakkında onları danıştığınızı bana bildirmişti ve bir hasta için tekrar kontrol edilme talebinde bulunmak ne kadar doğal olsa da bana sorarsanız 16 birbirinin aynı rapor yeterli oluyor. Yine de size ve işinize olan saygımdan mütevellit dosyayı baştan sona inceledim ve iş arkadaşlarımla hemfikirim. İstemsiz kas spazmları karınız gibi ciddi yanık kur kurbanlarında sıkça görülmekte. Sizin tabirinizde ucube sırtışı ya da sinir bozucu ciyaklama... Çoğu insan bu tanımları kırıcı bulabilir, sinir sistemindeki hasarın bir göstergesi olabilir. Bahsettiğiniz diğer belirti ise biyolojik değil, psikolojik görünüyor ki bu oldukça doğal. Sarsıcı olaylar yoğun gerginliğe sebep olabilir ve bunda utanılacak hiçbir şey yok. Karnınızı düzeltmemizi istediniz ancak anlamanız gerekir ki yaşadığı olaylar hiçbir bir işlemle yakın Bu uzun, zorlu bir süreç ve sizin desteğinize, gücünüze bu süreç boyunca ihtiyaç var lütfen uzun süreli bir rehabilit rehabilitasyon programını düşünecek olursanız bana veya iş arkadaşlarım ulaşmaktan çekinmeyin. En içten dileklerimle Robert bilmem ne. <gülüyor> aryanya Abi aynı şey. Geri mi gideyim acaba? Abi, Aa daha fazla şey yapamıyoruz. Telefon açmak istiyordum yani ya. Okey, rahatsız edici anılar, huzursuz anılar. İşte kanlı anı bol bol kanlı anılar mı yoksa bol şaraplı anılar mı veya belki ikisi de birdendir bilemeyeceğim. O, o kişisel tercih. <Gülüyor> Bakın, hayatta bazen kararlar verirsiniz. Tamam mı? Kararlar verirsiniz abi. Normaldir. Hayat bir kararlar bütündür zaten değil mi? kişilik. Persona bir, bir kararlar bütünüdür. Bu çok net bir şekilde kötü bir karar tamam mı? Onu, onu da bir anlaşalım Bu kötü bir karar abi. Bu, bu şu an kötü bir karar. Şu an kötü bir karar veriyorum. Hadi bakalım. Hastalıklı hatıralar. Ben onu yukarıdan almanın önce Acaba Başka bir şey var, var mı? Bir rahatsız edici bir Şey daha hayır alayım o zaman Kanatlı dehşet sessiz ol sürekli kanat çırpıyor Diğer fareleri mi yiyor ne Abi ne? Kötü kararlar verildi. Şimdi. Bunlar bizim bulduğumuz şeyler mi acaba? Şu madalyayı merak ediyorum ama madalyayı görmek istiyorum bir de. Birkaç defa karşımıza çıkmıştı çünkü. Bir şey merak ettim ya. Acaba şey mi? Burada gösterdikleri her şeyi anılar mı? Mesela çekmeceyi açınca ne bileyim. Mesela pipo veya gözlük falan. Veya buradaki başka şeyler. Biz onları zaten bulmuş muyduk mesela? Biz bu anıları bul buldukça karşımıza daha çok obje mi çıkacak? Biz bir nevi evi zenginleştiriyor muyuz? acı Daha. Geri dönemiyorum değil mi? Bir telefonu götürür müsün? Açamamıştım. Orada hala arıyor kim o diye. Çok net kötü karar. Evin ev bu yüzden bu kadar ucuzdu işte ya. Hmm. <gülüyor> Sandalye <Sülüyor> üzerine fırlayacak değil mi? Sandalye kesin üzerine fırlayacak. Aaa ah, he he oh, oh oh oh oldu lan olacağını düşünmemiştim bu ne Şe. çünkü bu adamın evinde şişeleri hiç eksilmiyor. Umut aklı öldürür bence öyle değil o adam okey titreme saçuma gitmedi Böyle bir yerdeyim mi elim ya Ne ya ne yazıyor orada While you can diyor yapabildiğin Abandon hope while you can. Diyor ki terk edebiliyorsun umudu terk et. Ne olursa olsun avukatınız olarak size düşünmeden yapılan her türlü eylemden kaçınmanızı öneriyorum. Bir diğer deyişle aptalca bir şey yapmayın. Hala kazanma şansımız var. İnanın ya da inanmayın. Daha derin batmış, pistiğe daha derin batmış müvekkillerimi çekip çıkardığım oldu. Sadece durumu daha da kötüleştirmeyin. Biraz sessiz kalın ve benim mahkeme kararını temize götürmemi bekleyin. Şu sosyal gö görevli kesinlikle size takmış. Bunu lehimize çekebilir, sizi sistemin bir kurbanı olarak gösterebiliriz. Yaz tutan bir baba, bir anlık mantıksızlık, aşırı istekli bir bürokrat. Güvenin bana, bu bizim en iyi seçeneğimiz son zamanlarda. Hayır, en iyi seçeneğimiz. Son zamanlarda atlattıklarınıza bakarak nereden baka, baksanız yarı yarıya şansımız var derim ben. Ama insanları delirdiğinize inandırmaya devam ederseniz olmaz. Artık patlamalar yok, başıboşlu ulaşmalar yok. Hatta toplum içine çıkmayın bile, hala kızınızı geri alabiliriz. Kızımızı geri alabiliyorsak ve yasustan bir babaysak e, Sevdiceğimizi kaybetmişiz zaten Önümüze baya bir çıkıyor Bir tanem Bir tanem Bence aramızı baştan düzeltebiliriz bence biz hala Olabiliriz yani Ben onun için geri döndüm buraya Ya şimdi elektrikle düzgünce aydınlatılmış bir yerden tamam mı duvarları olan bir yerden duvarlarında delikler olan ahşaptan falan filan oluşan mumla aydınlatılan bir yere geçmek istemiyorum ya o tarafta da çok bariz bir şekilde tekinsiz bir aydınlatma var. Tekinsiz bir kaynaktan bu ışık çıkıyor. Uğursuz bir şey var orada. Aman. Sen. Aa seni şey yapabilirim. Selam. Buradan mum var. Şey. Abi neden pek? Neden peki? Endüstriyel bir çağdan, elektriğin falan her şeyin olduğu bir çağdan abi. Böyle bir çağa girdik. Merhaba. tc sat da kötü abi tc sat da kötü şuna bak ya siyah su akıyor ya siyah su akıyor lan ben bununla sifon falan çekmem yani siyah su dinle, siyah su ne abi Abi, onu çekebiliyorum yoldan. Peki sen nereye gidiyorsun? Aa, sen kesinlikle hiçbir şüphe uyandırmayan, gayet güzel görünen, herhangi bir korku filmi klişesi olmayan banyoya giriyorsun Tabii canım. Tabii ki bunu yapmalıyız. Neden yapmayalım? Sen bir, bir kaotbasın değilsin. Yok. Işık yok mavi burada. Işık açık zaten. Işığı kapatamıyorum veya açamıyorum ha. Ne? Ay. Sessiz yüzücüler kanalizasyonu tıkıyorlar. Suda tüyler var. Banyo falan yapamıyorum. Abi fare onlar. Fare fare. Uçamıyorlar. Yüzemiyorlar. Fare onlar. Fareyi çok mitolojik bir figüre dönüştürdün ya. Yakışıklı yüzümüzde yine görelim. Heh. Konumuz falan yok sizin. Okay. Buradan geçeceğiz o belli de güzel. Aynen abi. Gürültü yaparak düşürelim her şeyi. Dikkat çekmek şu an ilk önceliğimiz değil mi? Aa, o, orası var be. Ben orayı dışarı sanmıştım, dışarı değil orası bayağı var şu an. Oraya mı gireceğiz abi? Bir şuraya bak, bir şuraya bak. Şuraya bak bir şuraya bak ya. Evinde böyle e, kötü yerlere bırakırsan, tabir etmezsen böyle kalırsa evinin evinin yıllardır. Tabii ki kötü varlıklar gelir. Tabii ki çirkin varlıklar gelir. Gelir abi her türlü şey gelir. Enerjisi de gelir, hayaleti de gelir, cin de gelir, canavarları da gelir. Adam mafyası da gelir. Gelir yani bunların gelir abi. Buraya da insan da kaçırırlar yani olur bu. Buraya baksana abi. Ben kötü olan her şeyin yuvasıyım diye bağırıyor lan burası. Bu ne lan? Okey, burası kilitli şu an. kilit olması için bir sebep vardır diye düşüneceğim ama. Aç hadi aç. Aç. Aa ben burayı kilitledim şimdi. Yok kilitli değil. Şu yapmışım. Yok açık kalsın. Aman açık kalsın. Ne ne bunlar? Bu... Yerde şişe cam kırıkları var. Tabii ki var. O kadar içersen, içtiklerini oraya buraya atırsan öyle olur tabii. Abi. Burası neden var? Kapatırsak başka şey mi olacak? Yo. Çok iyi. Ta açık alsın. Hala hazırda var olan karanlık dünyaya birazcık da olsa aydınlık katalım ha. Ne yapayım lan? Böyle şeyler var. böyle kalsın. İçeriden ışık geldiği belli oluyor en azından. Aynı uzun süre bakınca bir şey oluyor ama acaba. A. Beden kiracıları. Benden besleniyorlar. Beni çıldırtıyorlar. Son verilecek gibi değil. Abi sen nasıl bir manyaksın ya. Fare konseptini alıp uygulayabileceği her yere uygulamış herif. Aaa Okey. Çünkü elektrik kablolarını fareler kemirde değil mi? Bu yüzden böyle yapıyor bu. Okey. Senin evinde tarikat falan mı var ya? Ne biçim bir ev ya? Sen ne kadar fazla şeye, ne kadar fazla çirkinlik yapmış olabilirsin de? O kadar tinerli, tiner kullanırsan boyalarda orada burada çekersin içine öyle olur tabii. Geri gidersem bulabilecek miyim peki? Kilitlidir abi kilitlidir ya. Kesin kilitlidir yani şey yok bunun. Tabi abi. Kapalan kapılar kapanır arkadaşlar. Hayatınızda açılan kapılara bakmak lazım. Açılabilecek kapılara bakmak lazım. Hocam açarsak. Burası benim bodrum katım Buraya biliyorum buradan çıkarsam evinin salonuna ulaşacağım ama çıkamıyorum tabii ki çıkamıyorum. Birazdan bodrum katına gelmiştim. Oradaki bir şey mi? Orada bir şey görüyorum ben orada bir figür var. Benim senin gözler de çok iyi değil sanırım. Ki oraya gelmeden önce etrafa baştan bir bakacağım. Orada birisi var ya. Ha yok lan bir şey değilmiş o. Abi. Tamam. Neden böyle bir şey duyduk şimdi? İyi. Bunların üzerlerindeki örtüler kalkmaya başladı O zaman Bunların üzerindeki örtüler de kalkmıştır diye ama bir şey göremiyorum zaten Buraları açamıyorum Oraya gitmeye gerek yok Tamam abi sen çekin Orada bir şey var mı işte Aa yok İhtiyaden şu tarafa gitmemiz gerekiyor. Ben şunu bir önce bir çalmak istiyorum. Çünkü bir tanecimin şeyi piyanosu bilgisayar diyecektim. <gülüyor> çünkü 23 tuşları var. Falan. Çal abi. Hey, ben atlayamıyorum. Ben de havada süzülmek istedim bir yani. Çok keyifli olurdu. Kafama düşecek bunlar. remove the flesh from the bone at first i was lost as to how but then i sawed it off with a handsaw boiled it then put the bone in a mortar i had to get one obviously this was not something i'd done before finally i mixed the dust with some white paint it made for a lovely undercoat organik resim tamamen doğal e, şeylerden yapılıyor. Aa, piyano gitti. Yok, kapandı. Sadece ışık yok. Işık açabilir miyiz acaba? Işık yok abi. Ben de hiçbir şey göremiyorum şu an. Buralarda bir şey abi ışık mışık. Bir şey az önce açıktı lan buralar. Işık mışık falan vardı. Hiçbir şey göremiyorum ha şu an. <gülüyor> Kim var? Kim var orada? <gülüyor> abi, <gülüyor> Ben çatlak görüyorum şu. Burda neden ışık var ya mesela? Burdan çıkamayacağız. Hiçbir şey göremiyorum buradan çıkamayacağız. Bu ne? Bunu alabilir miyim? Hayır. Şey. Geri dönüyoruz herhalde. Üf. Şu an tam arkamda bir şey kovalamaya başlasa var ya. Bittim bittim. Oo geri geldik. Var mı burada bir şey? Bu ne? Burada her şey aynı değil mi? Yoksa? Aynı. Hadi. Heh. Burada bir şey yok ekstra. Aman abi dur sana geleceğiz bir şeyler var mı diye bakıyorum. Çok bir şey yok. Okay. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak resmimizin yeni formu? Neye dönüşecek? Çığlık atan bir adama dönüştü. Bak şu gözü, şu çığlık atan ağzı, şu kocaman burnu, şurada saçları var. Şu şurada kulağı var. Şurada da çenesinde çıkan kanatlar var. Ya çeneden çıkan kanatları herkes biliyor arkadaşlar. Sizin de yokmuşum. Çeneden çıkan kanatları az Kimseye yalan söylemeyelim. Güzel. Bunu da yerine koyduk. Ha. Ya başarısız olursak? Sen no no. Ve ahlakların bu muazzam çenesinden kanat çıkan adamın e, portisinin eşliğinde bu bölümü de burada bitirelim. Lütfen e, resim hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. E, Keyif aldıysanız e, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Daha fazlası için abone olabilir. Kanala destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.